Bir önceki videoda, bir ATP molekülünün su ile karşılaştığında hidrolize uğradığından bahsetmiştik. Fosforil gruplarından birisi kopuyordu ve bunun sonucunda da enerji açığa çıkıyordu. Çünkü bu elektronlar düşük enerji seviyesine geçiyorlardı. Böylece bu bağların kararlı olmadıklarını anlayabiliyorduk. Eksi yüklerin hepsi birbirinden uzaklaşmak istiyor. Koptuklarında ise daha rahat bir duruma geçerek enerji açığa çıkarıyorlardı. Bu videoda hidrolizin hangi mekanizmayla meydana geldiğinden ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. ATP molekülü ile işe başlayalım. Biraz su ekleyelim, H2O. Bağlı olmayan iki elektron çifti çiziyorum, en dıştaki kabuktalar. Aslında buraya bir tane su molekülü daha çizeyim. Bunu çizmenin pek çok yolu var. Açıkçası hiçbir kimyasal tepkime bu kadar temiz bir şekilde gerçekleşmez. Bu sadece bize, eğer birbirlerine tam olarak doğru şekilde çarpmaları halinde nasıl olacağını gösteriyor. Diyelim ki bu elektron çifti, bu oksijen tarafından hidrojen protonuna verilmiş, şöyle gösteriyorum, sadece hidrojene tutunuyor. Sonra bu çiftteki elektronların ikisi de bu bağda olanlar, yani tekrar oksijene gidiyor. Aslında bunu o oksijene tutunmuş bir elektron çifti olarak da düşünebilirsiniz. Sonra bu durum, oksijenin bu iki elektronuyla fosfor ile bağ kurmasına olanak sağlıyor. Fosfor altı bağ kuracak durumda değil, zaten beş bağı var. Ve bu, onun için oldukça rahatsız edici bir durum. Bu durum, tam buradaki iki elektronun gitmesine izin verir. Bu iki elektron buradaki oksijene gider. İşte böyle. Çizdiklerimin tümü neye benziyor? Buraya küçük bir ok çizeyim, bir adenozin difosfatımız oldu. Evet, buraya koyalım. Sadece doğrulamak için sesli düşünüyorum. Oksijen bu bağın bir parçasıydı, yani iki elektronu paylaşıyordu. Şimdi iki elektronu da alıyor, demek ki ne olacak? Negatif yüklü olacak. Hatta yarıdan biraz daha fazla aldı, yani oksijen fosfordan daha elektronegatif. Şimdi ikisini de alacak ve bu negatif yüke sahip olacak. Bu adenozin difosfat. Buradaki fosforil grubunu tekrar çizeyim. Evet, böyle görünecek. Bu oksijenin iki bağı var. Bir oksijen hemen burada, diğeri de orada. Ve tabii ki su molekülü. Şimdi sadece OH grubu olacak. Biraz daha ilgi çekici renkler kullanayım. Bu iki elektron şimdi bir bağ oluşturdu. Ve elimizde bir oksijen ve tabii ki buradaki hidrojenimiz var. Başka oksijen çizmedim ama bunun iki eşleşmemiş elektron çifti olduğunu biliyoruz değil mi? İki eşleşmemiş elektron çifti var burada. Hatta bir de burada bir tane protein, pardon protein diyorum, bir tane proton almış oksijenimiz var. Evet, şuraya hemen çizelim. Oksijen, hidrojen, bir tane eşleşmemiş elektron çifti var. Ama şimdi bu eşleşmemiş elektron çiftinin yarısını hidrojen ile bağ kurmak için Verdi, evet bunu biliyoruz yani, bunu verdiğini biliyoruz, elektron çiftinin yarısını hidrojenle bağ kurmak için verdiğini biliyoruz. Elektronsuz bir hidrojenin sadece bir proton olduğunu da biliyoruz. Görmemiz için şöyle çizeyim, bu ikisi şimdi bu hidrojen protonuyla kurulan bağda yer alan iki elektron. Burada yer alan pozitif yüklü bir molekül. Eğer bu bağ koparsa bunun proton olarak görüneceğini düşünebilirsiniz. Ya da bunu pozitif yüklü bir molekül olarak görebilirsiniz. Ama her iki şekilde de tepkime çizdiğimiz gibidir. Elimizde hidrolize uğrayan bir ATP var. Sonuç olarak da ADP ve açığa çıkan bir fosfat molekülü ile pozitif yük kalıyor. Bunu bir çeşit proton ya da bir protonun bağlanarak burada bir hidronyum iyonu oluşturması olarak da düşünebiliriz. Tabii ki bütün bunlar gerçekleşirken bu elektronlar daha rahat bir duruma geldikleri için sadece oturdukları yerden bu bağın kopmasına izin veriyorlar. Böylece enerji açığa çıkıyor. Enerji üretiliyor ve çoğu biyolojik sistemde ATP moleküllerinin bulunmasının esas sebebi de budur.